Vücudumuz 50 trilyon hücreden oluşur. Bu hücreler birbirlerinden çok farklı, farklı farklı işlevlere sahiptir. Ama neredeyse bütün hücrelerin ortak yönü, hepsinin içinde bir çekirdek ve mitokondri olmasıdır. Bu çekirdek genlerimizin %99.9'unu içerir. Ve mitokondride de birkaç tane daha gen vardır. Bilinene göre, neredeyse 20.000 genimiz vardır. Genlerimiz deoksiribonükleik asit denilen büyük bir molekülün yani kısaca DNA'nın küçük parçalarıdır. Eğer tüm genlerinizi taşıyan tüm DNA'ları yan yana sıralasaydınız, 6 feet yani 180 cm uzunluğunda olurlardı. Ama bu DNA'lar çok sıkı bir şekilde sarmalanıp tek bir çekirdeğin içine sığarlar. DNA, şeker, fosfat ve dört farklı bazdan oluşan çift sarmallı bir moleküldür. Bu dört baz şunlardır. Adenin, timin, sitozin ve guanin. Bu bazlar genetik kodumuzu oluşturur. Bu dört bazın sayısı ve düzeni bir şempanze mi, bir inek mi, bir muz mu, yoksa bir insan mı olacağımızı bilirler. Çoğu gende de bazı özel proteinler üretmenin tarifleri vardır. Ve bu tarif, ebeveynlerden çocuklara, bir jenerasyondan öteki jenerasyona aktarılır. Birisi size, babanın saçlarını almışsın derse, asıl demek istedikleri şudur. Görünüşe bakılırsa, babandan aldığın gen ya da genlerin ürettiği proteinin talimat verdiği saç kökü hücreleri, senin saçlarının da babanınkiler gibi olmasını sağlamış. Ama tabii ki kısa versiyonlu kullanmayı tercih ederler. Genler bir hücreye nasıl işlev göreceğini ve hangi özellikleri açığa çıkarması gerektiğini söyler. Ve özellikle de gen, farklı hücrelerdeki genlerin hücre fonksiyonlarını kontrol etmek için o genleri harekete geçirerek ya da etkisiz bırakarak düzenleme işlevi de görür. Genlerimizi taşıyan DNA'nın büyük molekülleri Kromozom adı verilen parçalara bölünür. Farklı canlı türleri farklı sayılarda kromozomlara sahiptir. İnsanların genellikle 23 çift yani 46 tane kromozom vardır. Şempanzelerin 24 çift, resus maymunlarının 21 çift, ineklerin 30 çift, tavukların 39 çift, sirke sineklerinin 4 çift ve muzların 11 çift kromozom vardır. Soru: Kromozomlarımızdaki DNA'nın yüzde kaçını diğer canlı türleriyle paylaşıyoruz? DNA'mızın yüzde 93'ünü resus maymunuyla ve yüzde 98.5'ini şempanze dostumuzla paylaşıyoruz. Peki, ya diğer insanlarla yüzde kaçını paylaşıyoruz? Cevap, yüzde 99.5. O halde, bizi birbirimizden farklı kılan nedir? Tabii ki bir sonraki videoda göreceğimiz snipler.